Ne yaptın? Nasıl buldun? Yağmur duasını. Şükür buldum, iyi buldum. Allah razı olsun sizden de. Hepinizde. Eşitlikler nasıl? E, Iıı iyi eskilerkiler de iyi. Onları bırakmayalım. Sağ hadi Allah hadi. Allah hadi. Allah sağ olun. Yağmur duası nasıl buldun şehri İyi gördük. Çok iyi. Ayaklarınız ellerinize sağlık. Sağ benim saklısı çıkan uçaklar. Allah razı olsun. Sağ olun. Ya nasıl? Yağmur duaları eskilerin eşitlikleri nasıl? Çok i̇yi. iyi. Çok iyi. Torunları getirmiyorum. Turne çok işi var. Onun için. Aişe Emine abla. Lan duyulmuyor. Ne diyorsun? Yağmur kulağımadı. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl yağmur doğası nasıl oldu? Çok güzel oldu. Allah kabul etsin. Allah, Allah bereketli yağmurlarımızı versin. Rızkımızı yağmur versin. Sağ ol. ol. Sizin de Allah razı olsun. Hadi. Hadi. Amin. Sağol. Tarasın sesleri olsun. Bu arada da <gülüyor> İnşallah. İnşallah.